Bu yarınsız mutluluğu, haklıyken haksızlığı Kalabalık yalnızlığı, seninleyken öğrendim ben Bu sabahsız akşamları, şu vefasız sırdaşlığı Anlamsız savaşmayı, seninleyken öğrendim ben Yediremem kendime, harcamam hiç nefesimi Sindiremem haini, siler atarım kül gibi Alayamam susarım, yaralıyım ben Söyleyemem, yazarım, kendim ettim ben Ağlayamam, susarım, yaralıyım ben Söyleyemem, yazarım, kendim ettim ben Bu yarınsız mutluluk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 Yediremem kendime, harcamam hiç nefesimi Sindiremem ki haini, siler atarım kül gibi Ağlayamam, susarım, yaralıyım ben Söyleyemem, yazarım, kendim ettim ben